Merhaba Mutlu Ekici ben Pendik Statue Park sitesindeyiz. 1 artı 79 metrekareden oluşan full eşyalı kiralık bir portföyümüz var. Eğer bu daireyi niye tercih edeyim diye sorarsanız böyle bir seyir terası var. Siz de bu seyir terasında vakit geçirmek istiyorsanız kesinlikle bu daireyi tercih etmelisiniz. Şimdi detaylıca isterseniz dairemizi gezelim.